Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Oku Korkut Derneği'nin İslam Felsefesi Okuma Kulübü olarak 8. haftaya intikal etmiş durumdayız. Bu haftaki makalemiz İbn Miskevey Yeni Eflatuncu Metafizik ve Ahlak makalesi. Cahit Şenel hocanın kaleminden çıkmış bir makale. Dolayısıyla biz bugün bu makaleyi sizlerle birlikte müzakere edeceğiz. İbn Miskevi'yi tanıyacağız. Onun özellikle ahlaki görüşlerini ve metafizikle alakalı görüşlerini bu oturumda birlikte müzakere edeceğiz. Bu hafta slaytla değil de metin üzerinden hem okuma yaparak hem de müzakere ederek yaklaşık bir buçuk saatte makaleyi ee, okumayı ve müzakere etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla sizlerden de ders esnasında katkı isteyeceğiz. Şimdi ben makaleyi paylaşayım. Ee, evet. Ya da Merve sen istersen paylaş. Alaşırım hocam. Evet, sen paylaş. geldi mi Evet. Makaleyi görüyoruz. İbni Miskevey Yeni Eflatuncu Metafizik ve Ahlak e, konulu makalemiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tabi İbni Miskevey ismini bir tanıyalım. E, yaşadığı yüzyıl, yer, özellikle tanındığı yüzyıl, e, vasıflar öne çıkan özellikleri açısından bir konuşalım. Şimdi İbn Miskawayi arkadaşlar 932 yılında 932 yılında İran'ın Rey şehrinde doğmuş bir isim. Ee, ve yaklaşık olarak 1030 yılında 1030 yılında vefat ettiği biliniyor. Dolayısıyla e, 100 yıla yakın bir ömür yaşamış tarihçiliğiyle yine ahlakçılığıyla tanınan yani bir ahlak filozofu ve tarihçi yönüyle ön plana çıkan bir isim. İslam felsefesi açısından tabii bizim açımızdan özellikle Tehzibül Ahlak isimli eseriyle tanınıyor ve İslam felsefesinde İslam ahlak düşüncesi üzerinde yaptığı önemli, özgün çalışmalarla kendinden sonraki ahlak düşünürlerine öncülük etmiş bir isim. Yeni Platonculuk'tan, Aristoteles'ten, Platon'dan etkilenmiş, meşyai gelenek içerisinde saydığımız bir filozof. Yine önemli eserlerinden bir tanesi Fevzül Asgar, o da metafizikle alakalı eseri. Ee, tabii varlıklı bir isim. Yani sarayda vezirlerin yanında Nedim olarak, danışman olarak kimi zaman e, hazinenin e, başındaki isim olarak e, yer almış bir isimden söz ediyoruz. E, saray ehli bir isim. O anlamda hem maddi durumunun iyi olduğunu hem de eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Büveyhiler döneminde yaşamış. Büveyhiler döneminde yaşamış ve çok erken yaşlarda, 20'li 25'li yaşlarda saraya görevli olarak giriyor. İşte Büveyhilerin hemen hemen yaklaşık işte 35 yıl kadar sarayında, çeşitli e, hükümdarlar ve vezirler eşliğinde çalışmış. Bunlardan en önemlileri Ad, Adudu Devle e, gibi işte ve ondan önceki birkaç isimle birlikte de çalışmış. Saray kütüphaneleri e, onun e, hani emrine verilmiş ve dolayısıyla kütüphanelerden oldukça e, faydalanmış bir isim. Çağdaşı olan isim Sicistani. Sicistani, Süleyman Sicistani onun hocası. Mantık ve felsefe özellikle ondan tahsil etmiş. Yine tarih konusunda da Taberi'nin öğrencisinden Taberi'nin tarihini okumuş bir isim. tecarib isimli tarih kitabı da onun önemli bir eseri olarak ön plana çıkıyor hani tarihçiliğiyle de tanınan bir isim olarak söylemiştik. Hem tarihselci, hem de eleştirel, yorum tarihçiliği yapıyor. Tarihin işte ne diyelim, yoruma dayalı, ondan sonra tarihselci ve eleştirel bir yönüne vurgu yapan bir eserle karşımıza çıkıyor İbn-i Yine çağdaşlarından en önemli filozoflardan birisi Ibn Sina. Ibn Sina'nın çağdaşı, onunla da görüşmüş kendisi. E, matematikçi ebul Vefa el ile de çağdaş, onunla da görüştüğünü biliyoruz. Yine Biruni ile çağdaş, onunla da görüşmüş. Yine e, bu Hayyanet Tevhidi, e, onunla ilgili bilgileri bize aktaran isimlerin başında geliyor, onun da çağdaşı Yahya bin Adi. Bu isimlerle aynı dönemde yaşamış, yani İslam düşüncesinin 10. yüzyılı ile 11. yüzyılının ilk çeyreğini kapsayan dönemde yaşamış ve en etkili dönem biliyorsunuz bu klasik İslam düşüncesi açısından. Kendisine Muallimus Salis unvanı'nın verildiğini biliyoruz. Ee, bu ahlaktaki e, önemli özgün çalışmaları nedeniyle çünkü İslam düşüncesi açısından e, tıpkı Farabi'nin e, mantıkta yaptığını e, ahlak düşüncesinde de İbn-i yapmış ve bu anlamda kendisine Muallimus Salis Salih 3. E, öğretmen e, ünvanı verilmiş tam adı Ebu Ali olarak başlıyor. Ebu Ali e, Ahmet bin Muhammed e, İbni Miskevey e, ve El Hazin El Hazin diye bitiyor El Hazin denmesi hazinenin başında e, yer almasıyla alakalı. Bu veyhilerle birlikte çalıştığı için saraydaki görevleriyle alakalı olarak. E, yine İsmiyle alakalı şöyle bir durum söz konusu yani İbn Miskeveh olarak kaynaklarda geçiyor ama daha çok Miskeveh olduğu yani isminin Miskeveh olduğu söyleniyor İbn Miskeveh'ten dendiğinde sanki işte Miskeveh'in oğlu gibi anlaşılıyor ama öyle değil kendi ismi Miskeveh ama İbn Miskeveh olarak literatürde daha çok geçtiği için. Hocamız buradaki e, makalede de i̇bn Miskeve ismini kullanmış. E, tabii Şii kökenli bir isim İranlı olduğu için ve e, yani e, Şii Şiilerin işte İmamiye mezhebine mensup olduğu da söyleniyor. Ancak biz felsefe e, açısından ya da felsefi düşünceleri açısından onu değerlendirdiğimizde ona meşyai bir filozof diyoruz. Yeni Eflatunculuk'tan, Eflatun'dan ve Aristoteles'in görüşlerinden özellikle etkilendiğini biliyoruz. Ahlak konusunda da yine Platon'un nefsin güçleri teorisinden istifade ederek e, tehzi bu ahlakta e, insan nefsi üzerine kurulu bir ahlak e, metafiziğini kurduğunu e, yine Aristoteles'in altın orta dediğimiz bir e, erdemlerin nereye tekabül ettiği ile alakalı e, görüşten de faydalanmış ahlak görüşünde e, itidal, ifrat ve tefrit kavramları üzerinden bir ahlak e, ahlaki erdemler skalası e, tertip etmiştir. O da Tehzimül Ahlak isimli eserinde e, zaten ilerleyen süreçte onu inceleyeceğiz. Şimdi metne başlayalım. Sırayla okumanızı da e, isteyeceğim. Sesleriniz, hatta görüntüleriniz de açık olursa e, kayıt altına alındığı için hem görüntüyle hem sesle müzakeremiz daha da kolay olacaktır, daha da iyi olacaktır. E, zaten herkes ekranında şu anda bu şeyi görüyor, makaleyi görüyor. Merve ile biz başlayalım. Merve e, şöyle bir başlayalım metne bakalım neler konuşacağız. Evet, buyurun. Hayatından mı başlamaksa? Yani şöyle şeye geçebiliriz aslında metafizikle ilgili görüşlerine. Evet, Tanrı tasavvuru ve hareket delili. Şimdi onunla başlayalım, ben de arada değerlendirmek için giriş yapacağım. Öyle tanrı tasavvuru ve hareket delili. İbn-i Miskevey'in Tanrı tasavvurunu ele almadan önce kısaca felsefe ve filozof algısına değinmek yerinde olacaktır. Ona göre bulunduğu mertebi hak edene verilen çeşitli isimler vardır. Mesela insanlar mantıkçı, mühendis ya da doktor olarak isimlendirilir. Ancak bütün bu alanların tümünde en zirvede olan kimseye filozof denilebilir. İlimler sınıflandırmasını da matematik, mantık, fizik ve metafizik şeklinde yapan Miskawayh'ın bu tasnifi İhvan-ı Safa'nın ayrımına yakın durmaktadır. Eserlerinden bu alanları kuşatmaya çalış kuşatmaya çalıştığı anlaşılan İbn Miskawayh'ın mantık konusunda eser vermemekle beraber özellikle de el fevzül Askar'da zaman zaman da Tehzibül Ahlak'ta kıyaslar kurmak suretiyle mantıki bir açıklama üslubu benimsediği gözlenmektedir. Evet şunu söyleyelim. Aslında İbn Miskeveyh'e kadar ilimler tasnifinde üç temel disiplin vardı hatırlayacak olursanız. En üstte metafizik vardı, altta fizik vardı, ortada da matematik vardı. Bu üç temel ilim, ilimlerin babası sayılıyordu. Fizik, içinde yaşadığımız fizik alemi anlamamız ve açıklamamız için bilmemiz gereken ilimleri ifade ediyordu. Metafizik, yani duyulara konu olmayan alemi, görünmeyen alemi ya da görünenin ötesindeki alemi anlamamıza yarayan ilimlerin ihtiva ettiği alana tekabül ediyordu. Matematik ise fizik olandan metafizik olana doğru değil mi? bir yürüyüşü, bir Sıçramayı yapabilmemiz için bilmemiz gereken bir ilim olarak karşımıza çıkıyordu. Yani fizik olandan metafizik olana geçişi bize matematik sağlıyordu. Matematiğin soyut, yani somuttan soyuta giden bir özelliği vardı. Çünkü sayılar, şekiller, matematiksel kavramların soyut bir takım varlıkları var. Ama somut dünyada da, yani nesnel dünyada da karşılıkları var. Dolayısıyla matematik ara bir bilim olarak fizikten metafiziğe geçiş sağlayan bir bilimdi. İbn-i bunlara dördüncü olarak mantığı ekliyor. Mutlak surette bilinmesi gereken bir ilim olarak tasnifin içerisinde yer alıyor mantık. Peki bundan önce mantığa değinilmiyor muydu? Tabii ki değiniliyordu. Ama şöyleydi, mantık sadece bütün ilimlere bir giriş, bir medhal konumundaydı. Giriş ilmiydi yani. Dolayısıyla alet ilmi olarak sayılıyordu. Ama İbn Musa başlı başına bir ilim olarak ilimler içerisinde sayıldığı için diğer filozoflardan farkını burada hoca dile getirmiş oluyor. Devam edelim Merve. El-Havamil ve Şav Şavamil adlı eser, eserde Ebu Hayyan et-Vihidi'nin sorularını cevaplandıran i̇bn Miske ve Aristoteles'in dört neden teorisinin yansıması olarak Tehvidi'nin var olan her şey hakkında niçin, var mıdır, nedir, hangisidir ve niçin sorularıyla araştırma yapıldığı şeklindeki sorusuna şu cevabı vermiştir. Bu dört sorunun bütün varlığın ilkeleri ve ilk sebepleri olduğu, herhangi bir şey hakkındaki şüphenin bu soru, sorular etrafındaki araştırma ve iddilemeler sonucunda giderileceği hususunda kuşku yoktur. Var mıdır sorusu bir şeyin varlığına ilişkin bilgi verdiğinden yani mahiyeti araştır, araştırdığından en temel sorudur. Çünkü öz varlığında şüphe duyulan şey hakkında başka herhangi bir araştırmada bulunulamaz. Varlığın tespit edildikten sonra ikinci aşamada sureti yani türü hakkında o nedir sorusuyla araştırmaya başlanır. Bir şeyin vücudu evveli yani hüviyeti ve vücudu saniyesi yani türe ait suretin hakkındaki bilgisi sabitlenince üçüncü aşama olan faslın hak, faslı hakkında Hangisi sorusuyla araştırma yapılmaya başlanabilir? Bu evet. üç soru. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere İbn Miskawayh'in metafiziğinde ele aldığı temel konu Tanrı'nın varlığının ispatı. Sonra Tanrı'nın birliğinin ispatı. Arkasından yine varlık hiyerarşisinden söz ediyor. Bu anlamda parantez içinde hemen belirtelim. İbn Miskawayh evrimci bir filozof olarak da tanınır. Çünkü onun metafiziğinde varlık mertebeleri yani merati bir vücut dediği varlık varlık mertebeleri evrimci bir tarzda açıklanmıştır. Dolayısıyla evrim düşüncesi de yer alır onun düşünceleri arasında. Metafiziğinin konularından bir tanesi de budur. Yine bununla beraber nübüvvet aynı şekilde bir metafizik Konu olarak onda yer alıyor ve ölüm sonrası hayat mehat konusu da onun metafizik konuları arasında ele aldık onun arasında yer alıyor. Şimdi tabii va Tanrı'nın varlığını ispat ile başlayacağı için e, varlığı hangi sorularla soruşturacağını araştıracağını öncelikle mantiki bir dizge içerisinde bize sunuyor hoca dolayısıyla metafizikle ilgili görüşlerini açıklamadan önce onun varlığa dair soruşturma yaparken hangi sorulardan yola çıktığını Aristoteles'in tabii ki o dört neden teorisinden e, bağlantılı olarak bu işi yaptığını da belirterek ne yapıyor? Bize burada izah ediyor. Evet. Bu üç soru dördüncü ve en değerli sorunun yanıtlanması içindir ki bu da niçin sorusudur? Hmm. Çünkü Aristoteles de diğer üç sorunun bu son soruyu yanıtlamak için olduğunu söylemiştir. Bu sebeple söz konusu son sebebe yetkinlik adı verilmektedir. Dolayısıyla evet. bir şeyin... Şimdi burası çok önemli. Bakın arkadaşlar. Dört tane soru var burada. Değil mi? Size ben şimdi bu dördüncü sorunun neden yetkinlikle alakalı ve ee, diğer 3 sorudan daha değerli, daha önemli bir soru olduğu hususunu e, ön plana çıkarttığını soracağım size. İbni Miskeve acaba neden böyle düşünmüştük? Yani niçin sorusunu varlık soruşturmasında, varlık araştırmasında ön plana çıkaran, değerli şey nedir? Evet. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Yani niçin sorusu Neye tekabül ediyor? Varlığın hangi yönüne, hangi tarafına tekabül ediyor? Diğer üç soru hangi yönüne tekabül ediyor? Onları bana bir bakalım ayrımlarıyla kısaca söyleyebilecek misiniz? Aslında zor bir şey değil. Şimdi arkadaşlar, nedir sorusu? işte nasıldır sorusu, hangisidir sorusu değil mi? Bunlar tamamen varlığın e, ne ile alakalı? Biçimiyle alakalı yani maddesiyle alakalı, mahiyetinin görünür kısımlarıyla alakalı. E, niçin sorusu ise bu varlığın varoluş amacıyla alakalı. O da metafizik tarafını ilgilendiriyor. Bir varlığın var olması fiziksel olarak görünür olması ayrı bir şey. Bunu Bu varlığın niçin var olduğunun soruşturulması ise metafizik bir bağlamı ilgilendirdiği için onun aslının neresi olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini sorguladığı için metafizik bağlama olan ve bu anlamda varlığın amacını ee, sorgulayan bir sorudur. Varlığın amacı da onun Nihayetiyle alakalıdır. Yani sonuyla alakalıdır. Bir insan evet vardır, niçin vardır sorusu ise bu insanın amacını soruşturduğundan insanın nihayetinde ne yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini anlatan bir şeyi de ifade ediyor. Yani bağlamı da ifade ediyor. Buradan ahlaka da götürüyor insanı. Yani niçin sorusu hakikaten kuşatıcı bir metafizik sorudur. Varlığa bu soruyu sorduğunuzda e, siz ne yapmış oluyorsunuz? Aslında hem felsefe yapmış oluyorsunuz hem de teoloji yapmış oluyorsunuz. E, ve şunu biliyoruz ki biz yani metafizikle ilgilenen iki temel disiplin var. Birisi e, teoloji, diğeri felsefe. Bunlar olmadan e, yani bunların dışında varlığın amacını sorgulayan hani başka bir bilim yok. Diğer bilimler varlığın var olurken bu dünyadaki yani işte türüyle varoluşunun e, ilkeleri de, demeyelim de varoluşunun işte fonksiyonlarıyla ilgilenir ama felsefe ve teoloji varlığın aslını, temelini ve sonunu, nihayetini sorgular. E, bu da metafizik bağlama tekabül ettiği için en önemli sorudur ve yetkinliği de ifade eder. Çünkü bir varlığın amacı onun nihai olarak ulaşacağı amacı yetkinliği de barındırır içerisinde. Bu anlamda işte varlık mertebelerini kurgularken de İbn-i bu amaçlara göre varlıkları sıralıyor. İşte nübüvvet teorisini de buna dayandırıyor mesela. Diyor ki, yani insan eğer maddi olandan, heyulani olandan, duyulur alandan başlayıp e, metafizik olana doğru bir sıçrama, bir yükselme, dikey bir e, yükseliş e, şey yaparsa, yakalarsa, hem bilme yoluyla hem ahlaki anlamda olgunlaşma yoluyla, işte nihai olarak erişeceği nokta hakikate ve hikmete ulaşmış e, filozofluk e, mertebesidir der. Bir de yukarıdan aşağıya, yani metafizik olandan, Tanrı'dan e, insana doğru, daha doğrusu işte duyulur aleme doğru bir e, iniş söz konusudur. Bilgi ve e, hikmet anlamında, olgunlaşma anlamında. Bu da Peygamberin mütehayyilesiyle yakaladığı, Yine faal akılla, faal aklın desteğiyle elde ettiği bir ikinci bir şeydir bu yetkinliktir. Bu iki yetkinliği biri yukarıdan aşağıya inen tanrıdan insana verili olan bir yetkinlik, diğeri işte insanın kendi çabası ve gayretiyle maddi olandan metafizik olana doğru, tanrıya doğru yukarıya doğru yaptığı, kendi gayretiyle, çabasıyla, kesbi olarak kazandığı bir olgunlaşmadan, yetkinlikten söz eder. Çift yönlü bir yetkinlikten söz eder. Burada e, yukarıdan aşağıya, yani metafizik olandan fizik olana doğru gelen e, hikmet ışığını müteahile yoluyla, işte vahiy yoluyla alan insanın peygamber olduğunu söyler. Ki mertebe açısından, varlıkların açısından en yüksek, İnsan mertebesine peygamberi koyar, İbn-i Miskirey. Bunun paralelinde bunun paralelinde aşağıdan yukarıya, yani fizik alemden metafizik aleme doğru kendi çabasıyla kespettiği hikmetle filozofluk mertebesine ulaşan insanı da peygamberden hemen bir aşağı mertebeye yerleştirir ve insanın amacının, hani nihai amacının bu olduğunu söyler. Bu anlamda peygamberliğin bazı özel, özellikleri nedeniyle kendisine Tanrı tarafından verilmiş bazı özellikleri nedeniyle sadece işte belli insanlara ait olduğunu söyler ama filozofluğun bu sıçrayışı, bu yükselişi sağlayabilecek ve faal akılla kurabilecek her insanın çabasının sonucunda elde edebileceği ...bir mertebe olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bakın hem nübüvvet teorisini açıklarken hem de varlıklar arasındaki mertebeyi açıklarken böyle bir çift yönlü yükselişten ve inişten söz ediyor İbn-i Bu da onun metafizik konularıyla alakalı ama aynı zamanda niçin sorusunun da yetkinlikle ilişkisini bize bildiren bir tarafı ifade ediyor. Her varlığın nihai yetkinliği vardır, amacı vardır. Ve bu amaca doğru ilerlediği zaman mutlu olur, haz duyar. İşte buradan da ahlaka geçecek mesela. Diyecek ki, insan için haz nedir, elem nedir? Haz, kendisine biçilmiş olan, yani nefsine, ruhuna, insanın kendi nefsine ve ruhuna, içilmiş olan gayeye doğru ilerlemesi, onun haz duymasını, bu gayeden uzaklaşması, onun acı duymasını, elen duymasına elem duymasına sebep olur der. Peki bu anlamda nihai haz nedir ya da mutluluk nedir? Nihai haz ve mutluluk İbn Miskevehe göre kişinin işte erişebileceği en filozofluk mertebesi yani en hakikate en yakın olduğu filozofluk mertebesidir. Eğer peygamber değilse. Dolayısıyla filozofu en mutlu insan olarak gayesine ulaşmış, en mutlu insan olarak sayar. Faziletleri elde etmiş, en mutlu insan olarak sayar. Peki bununla beraber kim elem duyar? Faal akılla, ittisal sağlamamış olan, e, amacına doğru ulaşmak yerine Maddeye batan maddeye ve bedenine yönelen kişinin elem duyduğunu söyler. Böyle bir ahlak teorisine de oradan geçiş yapıyor. Yani insanın beden ve maddesine takılı kalması, Farabi'de, Platon'da olduğu gibi nedir? İnsan için bir elendir ve aynı zamanda bir reziletdirler. Sonra işte ahlaki erdemlerden bahsedeceği zaman da hangi şeyin fazilet, hangi şeyin rezilet olduğunu belirlerken de bir skala kullanacak. Bu skalanın orta noktasına itidal diyecek. İtidal denge noktasını ve fazileti bize gösterecek. Bu itidalden uzaklaşmak, artı yönde yani aşırılık yönünde uzaklaşmak ya da eksiklik yönünde uzaklaşmak, İkisi de uzaklaşmak oluyor itidalden. Ee, mesela diyelim ki şecaatin, ona göre şecaat ki cesaret anlamına geliyor, insan için bir fazilet olduğunu söyler ve itidal olduğunu söyler. Şecaatten e, uzaklaşmak yani cesaretin yokluğu anlamında tefrit noktasında uzaklaşmak korkaklıktır. korkaklıktır der. Korkaklığı bu anlamda bize bir rezilet olarak gösterir. Aynı şekilde... E, i̇tidalden aşırı bir şekilde uzaklaşmış e, şecaatin de işte cahil cesareti olduğunu ya da e, kişilere zulmetmek olduğunu söyler, cahil cesaretinin de bu anlamda bir rezilet olduğunu söyler. Dolayısıyla iki aşırı uç yani ifrat ve tefritin İbn-i Miskeveyh'in o erdemler skalasında rezilete tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber ikisinin ortasındaki itidal noktası ise faziletin bizzat kendisidir. Denge noktası olduğu için, adaleti temsil ettiği için. Ve şunu da belirtelim. Ee, malumunuz Yunan felsefesinde, antik Yunan felsefesinde dört temel erdem vardır arkadaşlar. Bu dört temel erdem neydi hatırlayalım hemen. Birincisi hikmet, ikincisi cesaret. Üçüncüsü e, ölçülülük. Dördüncüsü e, arkadaşlar adalet. Bakın dör, dört tane temel erdem var e, Antik Yunan'da. Bunlar neye tekabül ediyor? Hani başta da söyledik. Eflatun'un e, insan nefsini açıklarken, insan nefsinin güçlerini belirtmesiyle ortaya çıkan e, faziletler bunlar. Eflatun'a göre neydi? İnsanda üç temel İnsan nefsinin üç temel gücü vardı. Nedir bunlar? Birincisi akıl gücü. Yani insanda bir akıl gücü vardır nefs, insan nefsinde. İkincisi e, kalbinde yer alan cesaret gücü vardır. Cesaret gücü vardır. E, ya da onu işte şöyle diyelim öfke gücü var aslında. Öfke gücünü hani cesarete çeviriyor e, fazilet anlamında o zaman şöyle diyelim akıl gücü, öfke gücü ve şehvet gücü üç temel güçten söz ediyor Platon nefsin üç temel gücünden söz ediyor akıl gücü, öfke gücü bir de şehvet gücü şehvet gücü bedenin iç güdülerine hani atıfta bulunan güç, öfke gücü insanın duygularına atıfta bulunan güç akıl gücü ise Yine insanın aklına vurgu yapan, atıf yapan bir güçtür arkadaşlar. İşte Platon'a göre bu güçlerin, insan nefsinin bu güçlerinin her birinin kendisine ait bir fazileti var. Mesela akıl gücünün fazileti hikmet, bilgelik. Eski Yunan'ın tabiriyle bilgelik. Bilgelik ne yapıyor? Her şeyi ölçülü bir şekilde bilmeyi ifade ediyor. Yerli yerinde bilmeyi ifade ediyor. Peki öfke gücünün fazileti ya da erdemi nedir? O da cesaret. Platon'da cesaret öfke gücünün erdemidir. Şehvet gücünün erdemi nedir? O da ölçülülüktür. Yani antik Yunan'da ölçülülüktür. Bunların tamamı eğer insanda varsa, Platon diyor ki o insan adalet üzere, bir insandır. Adalet de tüm erdemlerin başıdır, kaynağıdır hatta öyle der. İşte İbn Miskawayh bu teoriden esinlenerek nefsin güçlerini işte cesareti şecaat olarak yani daha Arapça bir kavram olarak söylüyor. Ölçülülüğü ise iffet olarak güncelliyor. Yani mesela iffet kavramı antik Yunan'da yok. İslam düşüncesinde var. Şehvet gücünün erdemi, fazileti İbn Miskawayh'a nedir? İtidal noktası iffettir. İffettir. Mesela aşırısı e, şehvettir. Aşırı olanı şehvettir. Yani insanın sürekli arzularına ve içgüdülerine bağımlı yaşaması şehvettir ve bu ifrattır. Dolayısıyla bir rezilettir İbn Miskawayh'a göre. Peki bu şehvet gücünün hiç çalışmaması, yani fonksiyonelliğini yitirmiş olması, o da tefrit olduğu için ona da hadamet diyor. Hadamet bir tefrittir diyor. İkisinin ortası itidal noktasıdır ki bu da iffettir der. Aynı teoriden yola çıkarak. Ama bu skalayı da Aristoteles'teki altın orta dediğimiz e, teoriden esinlenerek kurguluyor. Ve her bir fazileti belirlerken bu skalayı kullanıyor. E, aşırı uçlarına rezilet diyor. İki aşırı uca if, e, ifrat ve tefrite rezilet diyor. İtidale ise yani ikisinin ortasına ise fazilet diyor arkadaşlar. E, yani buradan şunu söylemek istiyorum. Metafiziği ile ahlakı birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Evet. Devam edelim. Dolayısıyla bir şeyin niçin var olduğunu yani gayesi bilinirse onun hakkındaki bütün araştırma sona ermiş demektir. Zira bir şeyin gayesi bilindiğinde diğer üç sorunun cevabı da bilinir hale gelmiş olmak Olmakta ve herhangi bir şey hakkındaki araştırma araştırma anılan 4 sorunun cevabı bilindiğinde sona erdiğinden bir araştırma bu dört sorudan ne eksik ne fazla olmaktadır. Özetle, İbn Misheveye göre, gayenin bilinmesi bir şeyin tam anlamıyla bilinmesine eş değer bir konumdadır ve bu neden nedir ki o Fevzül Askara varlığın gayesi olan Tanrının varlığının kanıtlanması meselesiyle başlamıştır. Evet. Tanrının varlığını ispat ederken söylediği çok temel bir şey var. Der ki Tanrının varlığı aslında ispat edilmesi anlamında çok basittir çünkü onun zuhuru ortadadır. Aslında Tanrı'nın varlığı ayan beyan metabedir. Bu nedenle ispatı aslında çok kolaydır. Ama e, Tanrı'nın varlığının bu derece ayan beyan zuhur etmiş olması tıpkı Güneş'in insanın gözünü kamaştırması gibi e, gözü kamaştırır ve insan onun varlığını ispat ederken, anlarken güçlük çeker. Yani bu Güneş metaforundan da Analojisinden de bir örnekle Tanrı'nın varlığının ispatına giriş yapar ve der ki aslında çok basit Tanrı'nın varlığını ispat etmek çünkü onun varlığı aslında ayen beyan ortada. Bunu hiç kimse inkar etmemiş. Hatta filozoflardan örnek de veriyor. Diyor ki antik Yunan düşünürlerinden hiçbirisi yani metafizik konusunda çalışmış olanlardan hiçbiri Tanrı'nın varlığını inkar etmemiştir. Onun varlığını ve birliğini kabul etmişlerdir der. Çünkü o ayan beyan ortadadır ama onun varlığını delillendirmek ihtiyacı nereden geliyor? Bu zorluk nereden geliyor? Şuradan geliyor. İşte onun varlığı o kadar açık ortadadır ki insanın gözü kamaşır, aklı karışır. İşte bu akıl karışıklığı ve göz kamaşıklığı nedeniyle onun varlığını ispat etmek bu sefer de zorlaşır. O zorluk da buradan kaynaklanır der. Hocam bir soru sorabilir miyim Muhammed? Evet, hocam? evet Yasin. Ee, hocam e, güçlük çektiğimiz, zorlandığımız bir konuda e, alan sıfatları, müte müteşabih sıfatları özellikle. Yani bunları nasıl anlamamız lazım? Yani bu ilk üç soru mesela niçin sorusuna varmadan biçim dediniz herhalde. Hmm. Ee, diğer soru da amacıyla ilgilidir. Niçin sorusu amacıyla ilgilidir. Evet. ilk üç sorunun içinde mesela biz, biz, biz gerçekten öğrencilere anlatırken de soru soruyorlar. Biz zorlanıyoruz anlatmakta. Özellikle antromorf, e, daha siz daha bilirsiniz. düşmekten e, düşme evet. ihtimali. Evet, makalesinde de var değil mi? Bu makalede de. Evet. Evet. de diyor ki, yani e, Tanrı'yı anlatırken selvi yöntemi kullanmak gerekiyor Yani onun ne olduğunu değil de hani ne olmadığını Söylemek onu tanımlamak açısından daha doğru bir yöntemdir. Çünkü onun ne olduğunu söylerseniz söyleyin, söyleyeceğiniz sıfatlar, ona dair söyleyeceğiniz sıfatların bir örneği insanlarda da olacağı için siz onu insanlarda olan sıfatlar aracılığıyla anlatmış olacaksınız. Ve böylece ne yapmış olacaksınız? Onu bir anlamda insani bir varlık gibi anlatmış olacaksınız. Bu doğru bir yöntem değil diyor. İbn-i Her ne kadar Tanrı mesela kadirdir diyebilseniz de sonuna şunu eklemeniz lazım der. Yani Tanrı kadirdir ama gücü yeten her varlığın kudret, kudret sahibi olması gibi değil. Başka türlü demek lazım. Ya da Selviye yöntem dediğimiz, hani mantıkta kullanılan burhani sel yöntemiyle e, Tanrı'nın ne olmadığını söylemek daha doğru bir yöntemdir. Netice itibariyle onunla ilgili söyleyeceğimiz her şey, onun varlığını belki sınırlandıracak, belki kısıtlayacak, belki de onun varlığının yanlış anlaşılmasına sebebiyet vereceği için e, bu sıfatlar meselesi konusunda, bize selp yöntemini öneriyor e, İbni Miskevey. Bu zaten malum kelam e, ilminde de e, klasik dönemde tartışılmış bir mesele. E, Tanrı'yı nasıl izah edeceğimiz konusunda dilimizin e, sınırları e, ne yapıyor? Bizi de sınırlandırmış oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü öncesiz sonrasız e, sınırsız ve hiçbir şeye benzemeyen bir varlığı Neyle anlatmaya çalışıyoruz? Sınırlı dilimizle, sınırlı kelimelerimizle ve mutlak surette insana benzeyen ve insandan yola çıkarak kullanacağımız sıfatlarla anlatmış olacağımız için mesele sıkıntılı oluyor. Yasin. Anladım. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Tanrı'nın ispatı meselesini bu şekilde aslında geçiyor. Arkasından birliğini ispat ederken, yani Allah'ın bir olduğunu ispat ederken yine yeni Platoncu sudur nazariyesini kullanıyor. Her şeyin birden feyzan ettiğini, sudur yoluyla var olduğunu izah ediyor. Ve Allah'ın varlığında çokluğun olamayacağını, onun varlığının mürekkep olmadığını, yani bileşik varlık olmadığını suret ve maddeden ibaret olmadığını, saf, basit ve mutlak bir varlığının olduğunu söylüyor. Bu anlamda e, her varlığında e, ilkesi ve sebebi olmuş oluyor. Yani e, tıpkı o zorunlu varlıkta olduğu gibi e, bu da, yani İbn-i Miskeveh'de e, yani vücudul evvel diyor mesela Allah için, vücudul evvel. İlk e, varlık ve hakkul evvel kelimelerini Kavramlarını kullanıyor. Aynı zamanda işte bütün varlığında sebebi olmuş oluyor. Sudur nazariyesini hatırlayalım. En başta bir olan akıl var. Her şeyin ondan, yani sudur yoluyla, feyzan yoluyla taştığını ve içinde yaşadığımız bütün bu evrendeki varlıkları oluşturduğunu düşünelim. Kendinden önce bir şey yok. Kendisi bir şeyden gelmiyor. Bu anlamda öncesiz ve ezelidir diyor. Şimdi Merve makalede e, o kısımla alakalı bir e, böyle özet bir yer var. Sayfa 225 miydi? Oraya bir bak istersen. He, var olan ilk şey Tanrı'dır diye başlıyor ya bak. Altta. Nerede hocam? O farenin altında şu an. Bu, e, bu paragraftan. Ha Orayı bir oku bakalım. Buradan hareketle. E, yu yu, hemen altta var olan ilk şey. Hı. Hı. Var olan ilk şey Tanrı'dır. O varlığın faili ve yaratıcısıdır. Öyleyse onun öncesinde herhangi bir şey yoktur. Ba zati, gayri zatiye herhangi bir vasıfta nitelenemez. Dolayısıyla doğrudan olumlu bir yöntemle onu ispat etmek mümkün değildir. Hmm. Devam et. Diğer yandan İbn Miske ve sebepleri ortadan kaldırarak bir şeyin ne olmadığını ifade edip ne olduğunu olduğu hakkında hükme varma şekline tarif edebileceğimiz hulfi kıyasla Tanrı'nın nitelenmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla o, Tanrı hakkında o şöyledir yerine, o şöyledir fakat aslında tam manasıyla öyle de değildir. Deme taraftar, taraftarıdır ve tıpkı ile mutezi, kelamcılarının savunduğu gibi Tanrı alimdir fakat diğer bilenler gibi değil, Tanrı kadirdir ancak diğer yapabilme gücüne sahip olanlar gibi değil şeklindeki niteleme tarzının kullanılabileceğini savunmaktadır. Evet. Ee, Neslan el mi kaldırdın? Hocam. Hı. ilk önce bu programı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ha. Hocam, e, yalnız ben konunun ortasında girdim de, e, kaçırdım tamam. başlarını. Bu e, şeyi söylediniz. E, nasılı, niçini, orada bir aklıma geleni söyleyecektim. Tamam. Hocam, şimdi burada nasıl sorusunda varlığın keyfiyetinden bahsediyor sanırım. Hı hı, doğru. Ha. Niçinde de hocam, e, niçin yaratıldığımızı. Kuluk olarak vazifelerimizin neler olduğunu. Sanırım Hı -hı. orada da onu demek istiyor. Evet. Ben tam onu sorduğunuz an girdim şeye, Hı -hı. programa. Hı -hı. Ne kadar adapte oldum bilemiyorum da bunlar geldi. Bunu paylaşmak istedim evet. Doğru, tam da öyleydi aslında. Bir noktadan yakaladın. Bir de şunu da belirttim, hazır söz açılmışken. Şimdi arkadaşlar, fizik ve metafizik, Alemin o iniş çıkış meselesi vardı ya hatırlayacak olursanız. Bakın yukarıdan aşağıya iniş oluyor. Tanrı'dan insana doğru bir ışıtma yani var etme ve aydınlatma söz konusu. Bir de aşağıdan yukarıya insanın kendi çabasıyla kendisini aydınlatması yani burada aklını işletmesi söz konusu. Ee, Antik Yunan'da yukarıdan aşağıya doğru bir iniş söz konusu değil. Bu İslam düşüncesinde var. Neden? Çünkü İslam düşüncesi vahiy kaynaklı, nakil kaynaklı bir din. Yani e, yukarıda yukarıdan kastımız nedir? Allah'tan e, yeryüzüne inen bir e, ilahi mesaj söz konusu, vahiy aracılığıyla Bu Antik Yunan'da yok. Aynı zamanda antik Yunan'da mesela Aristoteles'in tanrısı için biz nasıl bir tanrıdır diyorduk, hatırlayın. Deist bir tanrı diyorduk değil mi? Neden deist bir tanrı? Çünkü kendisi hareket etmeyen ilk hareket ettirici, ilk muharrik ona göre, Aristoteles'e göre evrene ilk hareketi veriyor ve ondan sonra köşesine çekiliyor. Aristoteles'in tanrısı. Bu evren kendi kendine sebep sonuç zinciri içerisinde nedensellik içerisinde determinist bir yolla işleyip duruyor. Şimdi dolayısıyla evrene sadece tek bir müdahalesi o da başlatırken evrenin başında ona hareket veren varlık olarak tanrı var antik Yunan düşüncesinde. Ondan sonra müdahale etmiyor. Dolayısıyla deist bir tanrı oluyor. Ama İslam'da değil mi nedir? Allah sürekli evrene müdahildir. Sürekli evrene müdahil olduğu için yukarıdan aşağıya evrene insanlara bir e, hikmet, bir rahmet, bir merhamet sürekli iniş halinde. Allah sürekli müdahil olduğu için e, dolayısıyla bu teoride yukarıdan bir aydınlatma söz konusu. Aynı zamanda bu e, Antik Yunan'da olduğu gibi aşağıdan yukarıya doğru da bir aydınlanma söz konusu. Buna dikkat edelim, bu önemli bir bilgi. Antik Yunan'da yukarıdan aşağıya bir aydınlatma söz konusu değil, çünkü Tanrı müdahil değil, deist bir Tanrı var. Bu nedenle sürekli filozoflar akıl yoluyla ne yapıyorlar, kendilerini aydınlatmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda İslam düşüncesinde de kişinin tabii ki kendisini eğitmesi, aydınlatması, ahlaken ahlaken sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için yine aklen sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için kendisini aydınlatma süreci söz konusuyken, bununla beraber peygamberler aracılığıyla Allah'ın yukarıdan aşağıya bir aydınlatması da. Söz konusu. Buna da biz vahiy diyoruz. Dolayısıyla felsefe-din ilişkisi ya da akıl-vahiy ilişkisi İslam düşüncesinin bir meselesidir, konusudur. Antik Yunan'da böyle bir mesele yok. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Merve. Tanrı'yı gerçek, gerçek salt bir olarak adlandıran ve herhangi bir açıdan kendisi dışı, kendisi dışında daha şerefli ve değerli bir şeyin bulunmadığını dile getiren İbn Miskevî varlık kavramının onda kamil manasını bulduğunu, bu yüzden de mükemmel varlık ile gerçek birin aynı şeye delalet ettiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra bir olanda çokluk bulunmaz. Zira çokluk onun kemaliyle bağdaşmaz. Onun Güzel. hakkında tartışmasız kabul edilen diğer bir şey ise salt yetkinliğin ve varlığın mükemmel varlık olma durumudur. Öyle ki mükemmel varlık varlığın tabiatı olan ve biri de yetkinliği sağlayan şeydir. Ancak iyi lafzı ona arızmış gibi görünse de anlaşıldığı kadarıyla ona iyi denmesindeki amaç kötülüğün Tanrı ile hiçbir ilişkisi bulunmadığını ifade etmektir. Gerek gene gerek meşai felsefede mutlak ve idar varlık birdir. Kötülüğün gayesi ise çokluktur. Yani filozofa göre kötülüğün kaynağı, sureti sonradan kabul eden heyullah yani ilk maddedir. Evet. Bakın, çokluğa kötülüğü veriyor değil mi? Kötülük çokluğa aittir. Çokluk, e, e, kötülüğün kaynağıdır diyor. Allah mutlak olduğu için, bir olduğu için, tek olduğu için onda mutlak surette iyilik vardır, kötülük yoktur. Aynı zamanda birliğini bütün varlıkların ilk sebebi olarak ve bileşik olmayan basit bir varlık olarak onu biz bildiğimiz için Tanrı'nın birliğini de bu şekilde ispat ediyor. Çünkü onun dışındaki her varlık iki şeyden oluşuyor, en az iki şeyden oluşuyor. Yani madde ve suretten Dolayısıyla onun dışındaki her varlığın hem cinsi oluyor, hem türü oluyor, hem arazları oluyor, hem fasılları oluyor. Bakın bu kategorilere ayrılmış oluyor. İşte bütün bu kategoriler varlıktaki çokluğa tekabül ediyor. Yani insan, insan mesela bir tür, aynı zamanda insanın arazları var. Asılları var değil mi? İşte beyaz insan, siyah insan, çekik gözlü insan, uzun insan, kısa insan, topal insan, yaşlı insan, genç insan. Bakın bir sürü bunları ne yapabiliyoruz? Çoğaltabiliyoruz. İşte çokluk sonradan var olmuş, bir sebebe dair meydana gelmiş ve kendisinde hareket olan varlıklarla ilişkilidir. Yani ee, tabii hareket delilini de burada unutmayalım. Tanrı'nın hem varlığını hem de birliğini ispat ederken hareket delilinin e, çıkış noktası olduğunu söyleyebiliriz İbn-i -e Hareket delili şu, yani dış dünyada bir şey varsa mutlak surette hareketlidir arkadaşlar İbn-i göre. E. Tamam mı? Yani varlığın en bariz özelliği harekettir. Bir, siz dışarıda bir şeye bakın. o bir şey gördüğünüz her şeyin içerisinde bir hareket vardır. İşte oluş bozuluş dediğimiz şey budur. Yani insanın doğumdan yaşlılığına kadar e, geçirdiği bütün evreler bir hareket temsil ediyor. Bir ağacın işte tohumdan ta meyve verinceye kadar geçirdiği bütün süreçler hareketi temsil ediyor. Yine işte dönmeleri, varlıkların dönmesi, bir yerden bir yere cansız varlıkların ittirilmesi, hareket ettirilmesi. Bütün bu hareketler, nicel ya da nitel olsun tüm hareketler varlığa ait özelliklerdir. Ama sonradan var olmuş olan varlıklara. İlk varlık hareketsizdir. Bakın hareketsizdir. Tıpkı Aristo'daki Tanrı gibi düşünüyor Allah'ın varlığını da. Hareketsizdir. Mükemmel varlık hareketsiz varlıktır. Ee, ama bir varlık hareketliyse sonradan yaratılmıştır. Dolayısıyla e, sonsuz değildir. Oluş ve bozuluşa tabidir. Merve aşağı doğru gelelim. Şöyle metni kaydır. Evet şu sonda e, bir kıyas var. Bir açıklama var daha doğrusu. Hareket veren, onu bir okuyalım. Hareket veren hareketli değildir. Her hareketli oluş sürecine tabidir. Her mütekevvin yaratılmıştır. Tanrı mütehar, müteharrik olma, olmadığına göre herhangi bir şeyden oluşmuş değildir. Çünkü tekevvvin hareketsiz olma, olamaz. Tekevvinden yani kastı yaratılma değil mi? Yaratılma Hı. Hareketsiz olmaz. Evet. Mütekevvin olmayan muhtes değildir. Muhtes olmayanın öncesi olmaz. Öncesi olmayan ise ezelidir. Sonuç Tanrı ezelidir. Evet. Bakın ispatı böyle. Yani Allah'ın ezeli oluşunu, Tanrı'nın ezeli oluşunu da bu ispat yoluyla ispatlamış oluyor. Şimdi suduru zaten aynı Farabi'deki gibi, varlığın nasıl ortaya çıktığını Farabi'deki yöntemle sudur nazariyesiyle açıklıyor. Aynı şekilde mutlak olan birden her şey fezan fe ederek, sudur ederek, taşarak meydana geliyor ve bir madde ve bir suretten oluşuyor. Sonra nefisleri oluşuyor, sonra bütün alemdeki varlıklar bu şekilde diyerarşik bir, bir yolla ilk olan birden dur ederek oluşuyor. Bunda e, Faruk üzerine konulmuş herhangi bir şey yok. Burayı geçebiliriz. Burayı geçebiliriz. Evet, ahlak felsefesine gelelim. Şimdi başka bir arkadaşımız Neslihan e, yine el kaldırmışsın herhalde? Yok hocam o eskisi. Evet. Eskisi mi? <gülüyor> Sizin mi? Daha inmiyor öyle mi? Bilmiyorum hocam herhalde. Tamam dur bakayım. Ben müdahale edebiliyor muyum? Ee, yok. Heh. Şimdi gitti. Şimdi e, metne görebiliyor musun Neslihan'sı? Efendim hocam? Metni görüyorsun değil mi? Evet hocam görüyorum. Evet, okuyabilir İlk misin benim. bizim için? Okurum hocam. Ahlak felsefesinden mi? Evet oradan başlayalım. Tabii ki hocam. Merve biraz daha okunaklı açar mısın? Yeterli hocam. Tamam. Ahlak felsefesi. tezihibul ahlak, ahlak felsefesi alanında öne çıkan İbni en meşhur eseri olup, İslam düşünce ahlak, düşüncesinde ahlakın... hı hı sistematik olarak Nereden alacağım hocam? Tam ortalamada. takip edersin. Tamam. tamam. hocam, tamam. Sistematik olarak ele alındığı ilk eser olarak değerlendirilebilir. Bu eserde o çoğunlukla Aristoteles'e atıfta bulunsa da Sokrates, Eflatun, Galen, Porfiri'nin görüşlerine değer vermiştir. İran hikemiyat literatüründe yararlanmış. Zaman zaman ayet ve hadisler zikreterek, zikrederek bunları felsefi olarak yorumlamış, özellikle eserin son kısımlarında kendisinden önceki ahlak nazarlarından, Kindi'nin risale fil hile li hedefil ahzani ile Ebubekir Er Razi'nin etbüru Ruhani'sinden istifade etmiştir. Kendisi ise tezhibul ahlakı kaleme alarak, Aristoteles'in kitabından ve Aristoteles yorumcularının görüşlerinden yararlandığını belirtmektedir. Şimdi bu anlamda İslam ahlak düşüncesinin aslında kurucu filozofu gibi sayıldığı için kendisine El-Muallimus Salis unvanı veriliyor. Kendinden önce ahlakla ilgili yazılmış eserleri mütalaa ediyor, değerlendiriyor, kimisini eleştiriyor. Kimisini aynen kabul ederek alıyor. Ee, sadece Antik Yunan'dan değil, İran ve Hint e, hikmetlerinden de faydalanarak ne yapıyor? Bir gelenek başlatıyor aslında İslam ahlak düşüncesinde. Tehzibül ahlak geleneği dediğimiz. Çünkü tehzibül ahlak e, başlığıyla kendisinden sonra da ve kendi döneminde de eserler, kaleme alınıyor, ahlak eserleri kaleme alınıyor. Ee, Yahya bin Adi mesela kendi döneminde aynı başlıkta bir ahlak eseri yazmış bir isim. Ve kendisinden sonra yine Nasirüttüm Tuğsi'yi, e, İyici'yi etkilemiş e, bir isim. Onlar da tehzip geleneğini sürdüren ahlak filozofları olarak karşımıza çıkacaklar ileride. Şimdi tehzip ne demek? Tehzip. Bir anlamda olgunlaştırma diye Türkçemize çevriliyor. Eğitilme şeklinde de olabiliyor. Güzelleştirme de olabiliyor. Yani ahlakın güzelleştirilmesi, ahlakın olgunlaştırılması, ahlakın eğitilmesi anlamında. Buradaki temel amaç aslında bir insanın ahlakının hani ahlak hulk kelimesiyle alakalıydı. Hulk insanın eee e, huylarını ifade ediyordu e, Arapçada. Acaba insanın huyları, mizacı doğuştan getir doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır? E, temel sorusu bu. Eğer doğuştan gelirse değiştirilebilir mi, eğitilebilir mi, geliştirilebilir mi? İkinci sorusu bu. Eğer doğuştan değilse, zaten sonradan kazanılan bir şeyse mutlak surette eğitilebilir. Ee, ve İdnimiz buradaki çıkış noktası, temel çıkış noktası şu, ahlak değişe, değişen bir şeydir, değiştirilebilen bir şeydir, geliştirilebilen, eğitilebilen bir şeydir. Dolayısıyla öyle mutlak bir ahlaktan, doğuştan getirdiğimiz yedisinde neyse, 70'inde de odur diyebileceğimiz bir e, huyu yoktur insanın, bir ahlakı yoktur. Mutlak surette sonradan kazanılan huyları vardır ve bunlar ahlak eğitimi yoluyla ne yapılabilir? Değiştirilebilir, güzelleştirilebilir, eğitilebilir. Bu anlamda bir ahlak formasyonundan söz ediyor. E, ahlak eğitim kitabı da diyebiliriz biz buraya, e, tehzidülü ahlaka. Burada sevgiden bahsediyor. Mesela sevgi ahlakından, sevgi felsefesinden söz ediyor. Aynı zamanda işte faziletlerden ve bu faziletlerin nasıl ortaya çıkarılacağından söz ediyor. Yine reziletlerden bahsediyor. Bütün bunları yaparken Antik Yunan düşüncesinden, İran ve Hint'ten de etkilendiğini söyleyebiliriz. Hatta bir başka eserinin adı Cavidan Hıret arkadaşlar. E, Arapça'ya El Hikmetül Halide şeklinde de tercüme edilmiş bir eser bu. Burada işte e, Hint dünyasından, İran dünyasından çeşitli ahlaka dair hikemi bilgileri toplamış, e, e, bir araya getirmiş o eserinde de. Ama Tehzibül Ahlakı bir ahlak felsefesi e, risalesidir, eseridir. Ve kendinden sonraki İslam ahlak düşünürlerini de etkilemiştir. Biz İbn Miskawayh'ı daha çok bu eseri üzerinden tanırız ve onu bir İslam ahlak filozofu olarak değerlendiririz. Devam edelim. Mesela. Hocam şimdi bu ahlakın yaratılıştan mı yoksa sonradan mı dediğinizde şimdi bir insanın yaratılışı İslam fıtratı üzerine yaratılır. Yani temiz bir şekilde yaratılır ama ileride o yolunu kendisi seçer. O zaman biz burada şöyle anlayabilir miyiz? Her insan güzel, ahlak temiz olarak yaratılır ama ondan sonra değişebilir, e, güzel olarak kalabilir, daha da güzelleşebilir ya da işte şartlar neyse ona göre e, düşebilir. Böyle bir şey düşünebilir miyiz hocam? E, tabii biz böyle düşünebiliriz e, ama İbn-i Miskeve şöyle düşünüyor. Yani diyor ki e, mutlak bir tabiatı yok insanın diyor. Tamam mı? Mi? İbn-i Miskeve öyle diyor. Mutlak bir tabiatı yok mutlak bir tabiatı olmayanın mutlak bir ahlakı da olmaz diyor. Ama insanın ruhundan ve nefsinden bahsediyor. Diyor ki insanda bir ruh var, bir nefis var. Bu ruhun ve nefsin iki tür hareketi var. İki güne hareket eden bir varlık bu. Birincisi yukarıya, ikincisi aşağıya. Yukarıya hareket etmesi ruhun ne demek? Aklına doğru, yani Aklını geliştirmeye doğru hareket etmesini ifade ediyor. Ee, gerçek amacının da gayesinin de bu olduğunu söylüyor insanın. İnsan çünkü e, nihayetinde akıllı varlık olduğundan aklını geliştirmesi, ilimlere sahip olması, e, bilgilere sahip olması, onun hikmet sahibi olması anlamına gelir. Bu onun nihai anlamda yetkinleştir, yani yetkinleşmiş bir varlık olmasını da sağlar. Ama ruhun ikinci yönü ise, yani yöneldiği ikinci taraf ise insanın bedeni dönüyor. Ee, i̇nsan eğer kendi bedenine yönelirse, cisme yönelmiş oluyor, madde dünyasına yönelmiş oluyor ve madde dünyası içerisinde bir kötülük barındırır der. Ee, bu kötülüğe hesaplanan insan ve gayesinden uzaklaştığı için de aslında acı duyar, elem duyar, e, yetkinlikten de uzaklaşmış olur. Bu anlamda işte kötü ahlakın nefsin bedene yönelmesiyle ortaya çıktığını, iyi ahlakın da nefsin akla ve ruha, yani ruhun daha doğrusu akla yönelmesiyle ortaya çıktığını bize İbn Musheve söylüyor. Dolayısıyla ahlak eğitimini başlatırken ne yapıyor? Aklı övüyor ve aklın insana yol gösteren bir özellik olduğunu. Onun insanı yücelttiğini, yükselttiğini söylüyor. Hani o başta söylemiştik ya, fizik alemden metafizik aleme bir e, aydınlanma sürecini insan kendisi başlatabilir kendisi için ve bunun nihayetinde de e, filozofluk mertebesine ulaşabilir. İşte ona göre filozofluk mertebesine ulaşmak aynı zamanda bütün ahlaki erdemleri, faziletleri de edinmeyi ifade ediyor. Bu anlamda ahlak eğitimidir aynı zamanda, bilgi eğitimi. Ama kişinin bedenine ve cismani aleme yönelmesi onda kötülükleri ortaya çıkarır. Neden? Çünkü cisim ve beden insandaki neyin kaynağıydı? Şehvetin kaynağıydı. Öfkenin de aynı zamanda kaynağıydı. Dolayısıyla şehvet ve öfke Hayvani vasıfları ifade eder. İnsandaki hayvani vasıfları ifade eder. Bir insan eğer şehvetine ve öfkesine bağımlı yaşarsa, o zaman hayvan ve bitki gibi yaşamış olacak. E, tamamen gayri ahlaki bir varlık haline gelecek. Ve kötülük ondan e, ortaya çıkacak. Ama bu özelliklerini de aklıyla hükmü altına alırsa insan, o zaman bir insan e, nefsine yakışır İnsan nefsinin gayesine yaraşır bir hareket, bir yönelme yaşamış olacak. Adaletli olan da bu olduğu için oradan iyilik çıkacak. Dolayısıyla insan ahlakının eğitilebilir olduğunu, değişebilir olduğunu bu yönle, bu felsefeyle ortaya koymuş oluyor. Evet, devam edelim. Ahlakın temel meselesi olan insan, İslam felsefesinde nefis kavramı etrafında onun maddi ve manevi yapısını bir arada ele alacak tarza incelenmektedir. İbn-i in El-Fevzül Asgar'da Tanrı ve etrafındaki meselelerin ardından ele aldığı nefis meselesine teslimül ahlakın hemen başında yer vermiş olması insan idrakinin metafizik ile fiziğin kesişim kümesini oluşturduğunu göstermektedir değişime, dönüşüme ve başkalaşıma konu olmayan nefsi bedenden ayrık bir cevher olarak tasvir eden İbn-i bu tavrıyla meşai geleneğe bağlılığını sürdürmüştür. Her cisim bir surete, formata sahiptir ve sahip olduğu bu suret değişmediği sürece ikinci bir sureti elde edemez. Nefis ise cisimlerin aksine ilk ve ikinci formu bir arada kabul ederek hem duyuların hem de akledilirlerin suretini suretine diğerini yitirmeksizin sahip olur. Dolayısıyla nefis-beden ilişkisi veya insanlar arasındaki ilişkide nefsin belirli belirli bir yetkinlik düzeyine ulaşması gerekmektedir. Gerek e, gerekmektedir ki bu sanat yani ahlak insan olmak bakımından insanın tiillerini iyileştirmesi Dolayısıyla diğer bütün sanatlardan üstündür. Evet. Şimdi insanın aklının değerini burada öne çıkarmış oluyor. Yani insan bedeni sadece duyulur olan varlıkları, nesneleri algılayabilir, idrak edebilir. Tıpkı hayvanların idraki gibidir bu. Değil mi? Yani bir hayvan da dışarıdaki bir nesneyi sadece duyum sayarak idrak edebilir. Ama insan nefsinin bir özelliği var ki o da akıl, o hem duyumsama yoluyla hem duyular yoluyla duyulur alemi idrak edebilir. Hem de akıl yoluyla, düşünme yoluyla duyulur olmayan metafizik alemi ve metafizik varlıkları idrak edebilir. Bu anlamıyla o işte üstündür. Dolayısıyla eğer insandaki, insan nefsindeki üstün varlık akılsa, her iki yanı da idrak eden varlık akılsa, insan aklına doğru etmesi gerekir. İnsan eğer aklına meylederse de ahlaklı ve gayesine uygun yaşamış olur diyor netice itibariyle. Özet olarak biz bunu söyleyebiliriz. Merve kaydıralım biraz metni aşağıya doğru. Şu skalaya bakalım. Nefsin temel güçleri. Buna bir bakalım. Bakalım. Başka bir arkadaşımız okumak ister mi? Bakalım kimler var? Evet. Mehmet okuyabilirsin. Oluracağım. Mehmet sesin iyi gelmiyor. Temel... Şu an geliyor mu hocam? Heh, şimdi geldi. Nefsin temel güçleri Evet. Nâdıkı güç, şehvi güç, gazabı güç olarak üç ayrılmış. Evet, kuvve-i gadabiyye, kuvve-i ve kuvve-i nutkiyye diye Arapçadaki ifade tarzıyla söyleyecek olursak ve Platon'dan biliyorsunuz bu alınmış bir şey, e, nefsin üç gücü var, akıl gücü, şehvet gücü, gazap gücü, daha önce de ben bunu anlattım, e, akıl gücü insan nefsinin aklını ifade ediyor düşünmesini ifade ediyor. Şehvet gücü bedenin iç tekabül ediyor. E, Gadap gücü ise öfke gücü olarak Kürtçemize çevirebiliriz. E, i̇nsanın duygularını daha çok ifade ediyor. Şimdi Dolayısıyla bu üç gücün kendi içerisinde e, neyi var? Altında güçleri var. Ayrıca e, güçleri var. Onlar e, bu güçlerden işte İtidal noktasında olduğu zaman insan bu güçler sahip olduğu güçleri itidal noktasında eğer şey yaparsa tutarsa buradan fazilet çıkıyor. Unutmayalım. Fazilet eşittir erdem. Eğer bu güçleri akıl yoluyla e, dengeli ve itidalli tutmazsa ifrata, aşırılığa ya da tefrite kaçmış oluyor. Her iki uçta gerek ifrat gerek tefrit neye e, tekabül ediyor? Rezilete tekabül ediyor. Rezilet ne demek? Erdemsizlik demek arkadaşlar. Şimdi bakalım nefsin temel güçleri. Mehmet okusun. Şey geçelim mi hocam? Bir zeka. Geçiyorum Yok şu Bugün... şeye bir bakalım tekrar. O skala'ya bir bakalım. Ee, mesela natiki gücün itidali. Hı hı. Evet, hikmet. Bir, zeka. 2 evet. hatırlama. Üç, akletme. Dört, safa üz zihin. Beş, cevdet üz zihin. Altı, kolay öğrenme. Bakın bunların hepsi neyle alakalı? Bilgiyle ve öğrenmeyle alakalı değil mi? Akılla alakalı güçler yani. İnsanda bir zeka gücü var, hatırlama gücü var, akletme gücü var. Safa üz zihin dediği işte tüm bilgilerin, yani bilgilere sahip bir zihnin e, şeyi ne diyelim, doy, doygunluğu diyelim. Cevdetü zihin, sağlamlığı, zihnin sağlam olması. olay öğrenme yine hakeza, herkesin arayıp da bulamayacağı bir akli e, fazilet. Şehevi gücün itidali iffet. Halbuki o, antik Yunan'da orası neydi? Şehevi gücün İtidali ölçülülüktü arkadaşlar unutmayalım ölçülülük ama e, onu güncelleyerek İslam düşüncesinden aldığı ilgilerle güncelleyerek e, İbn-i iffet olarak onu ne yapmış düzeltmiş. Şimdi onun altında neler var şöyle kısaca bir oku Mehmet. Bir haya, iki sükunet, üç sabır, dört cömertlik, beş hür olma. 6 kanat, 7 yumuşak kuyruluk, 8 düzenlilik, 9 iyi hal, 10 barışseverlik, 11 ağır ağırbaşlılık, 12 kötülükten sakınma. Şimdi baktığınızda hepsi aslında insanın hani arzularının, arzularının, içgüdülerinin frenlenmesiyle alakalı güçler, faziletler. Ve orada sayılmış olan 12 fazilet iffetin iffet kategorisinde yer alan, insanın şehevi gücünden kaynaklanan e, meselelerin takva yoluyla ya, frenlenmesiyle ortaya çıkmış. Haya, mesela insan eğer şehvet gücüne e, kapılırsa hayasızlık edebilir. Ama haya nedir? İşte bu hayasızlığın insan tarafından frenlenmiş hali. Şehvet güc gücüne bir ket vurulmasıyla ortaya çıkmış bir fazilet. Sükunet mesela nedir? Hakeza öyledir. İnsanın kendi dürtülerine sükun haline getirmesi. Sabır onlara sabretmesi. Cömertlik, bencillikten kurtulmak. Yani şehvetle hareket etmemek başkalarını da düşünmek anlamında cömertlik. Önemli bir erdem. Yine hür olma, şehvet gücünün Hakimiyetinden kurtulmayı ifade eden bir fazilet. Kanaat, yani her isteğe boyun eğmemek, az azla yetinmek anlamında yine bir fazileti ifade ediyor. Şimdi gazabi gücünkilerine bir bakalım. Şecaat, burada cesareti bize temsil ediyor arkadaşlar. Cesaret demek şecaat. Gazabi gücün etkisiyle ortaya çıkacak bir takım sıkıntılar var. Yani Aslandaki kadap gücü, yani öfke gücü, duyguları temsil eden güç, bunu yani duyguların itidali fazileti temsil ettiği için, burada öfke gücünün itidal noktasını şecaat temsil ediyor ki, Platon'da bu cesaretti. Ve bu sık alanın altında yer alan, yani kadap gücüne ait bir takım alt kategorilerde yer alan faziletler var. nedir Mehmet onlara da bir bakalım. 1 kiberün nefs 2 gözü peklik 3 himmeti ali olmak himmeti ali Dün. olmak evet 4 sebat 5 sabır 6 hilm 7 şükun 8 yüreklilik 9 sıkıntıya katlanma 10. Sıkı çalışma. Bakın bunlar da insanın yine duygularıyla alakalı. Yine başta söylediğimiz gibi öfke gücü yani gadat gücü insanın duygularını temsil eden, nefsteki duyguları temsil eden güç. Burada e, cesaretli olmak, işte gözü, pekli, gözü pek olmak, e, dayanıklı olmak, sabırlı olmak, yine öfkesine hakim olmak anlamında yumuşak başlık ilm sahibi olmak nedir? Hep bu güce ait faziletleri ifade ediyor. Bunların tabi mesela if, ifratı ve tevridini konuşacak olursak mesela tevrid e, korkaklık. Yani insan eğer korkak olursa, gözü pek olmazsa, yürekli olmazsa sabırsız olursa metanetsiz olursa ne yapmış oluyor? Rezilet sahibi olmuş oluyor. Rezilet sahibi bir ahlaka sahip olmuş oluyor. Bunun bir de aşırı ucunu konuşursak Ne olabilir? Mesela cahil cesareti aşırı bir uç olur. Yani ben e, her şeyi yaparım, herkesi döverim, kimse bana yan bakamaz gibi bir ifadeyle kişinin öfkesini sürekli, öfke gücünü ön plana çıkararak hareket etmesi bir aşırılığı, ifradı e, temsil ettiği için ifrat da neydi hatırlayacak olursanız rezil etti. Dolayısıyla bu skaladan bizim özetle öğreneceğimiz şey şu. İbn itidalin fazilet, ifrat ve tehlidin ise reziletin kaynağı olduğunu söylüyor. İtidal bu anlamda adaleti temsil ediyor, denge noktasını temsil ediyor. İnsan hem şehvet gücünü hem gadap gücünü dengeli, itidalli bir şekilde kontrol ederse ki bunu da ancak natıki güçle yapabilir. O zaman fazilet sahibi bir insan olarak gayesine uygun bir şekilde yaşamış olur diyor. Hatta gadap gücü mesela yırtıcı bir hayvana benzetiliyor. Şehvet gücü domuza benzetiliyor. Natıki güç meleklere benzetiliyor. Bu anlamda bu güçlerin natıki güçle dengelenmesi adaleti en üst fazilet olarak ortaya çıkarıyor insanda. Bir de sevgi felsefesinden bahsetmiştir. İbn Miskewi sevginin, sevgi duygusunun insanın işte ahlaklı olmaya bu naatiki gücü kullanarak diğer iki gücünü itidal noktasına taşıma noktasında sevgi gücüne ihtiyacı olduğunu söyler. Yani bunu sevgiyle yapabilir diyor. Çünkü sevgi insandaki mail etme duygusudur gönüllülüğü ifade eden bir duygudur. Hiçbir varlık, hiçbir insan şey yapmaz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Zorla ahlaklı olmaz. Dolayısıyla gönüllülük esası burada. Söz konusu bunu da sevgi duygusu insan için yapabilir. Evet Merve şöyle aşağı doğru kaydıralım metni. Dolayısıyla tehzigül ahlakı biz ee, bu anlamda söylemiş olduk. Mutluluk ve iyilik de hakeza e, burada konuştuğumuz şeydi. Haz ve acıyı da konuşmuş olduk. Yani i̇nelim. Evet. Burada hazın kaynakları var. Ee, şöyle bir bakalım. Orada bir dursun. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. O skalaya lütfen. Evet geçelim. Tamam. Şimdi makalemizi biz bitirmiş oluyoruz. Ee, bizden sonra da bir ders var, o yüzden e, 8.30 buçuk olmadan e, bitirmemiz lazım. Sorusu olan ya da müzakere etmek istediği bir konu olan arkadaşımız var mı? Hocam Görüşürüz. benim bir sorum var da ders e, felsefeyle ilgili konuyla değil de. Tamam, dinliyorum Mehmet, kısaca. Kitapta şey okudum da hocam, özellikle Aristoteles, Eflatun'un kadına bakış açısıyla ilgili. Evet. İşte hani kadın, insan, erkek gibi görünmüyor işte, kadın cehennemin kapısıdır ve o bir maldır. Eflatun diyor bunu. Aristo, aynı şekilde kadın evet. yardımcılış itibariyle yarım kalmış bir erkektir. Evet, yarı insan olarak değerli. Evet, niçenin Kadınla konuşacağın zaman kırbacı eline almayı unutma gibi evet. e, düşünceleri. Yani bunları biraz okuyunca farklı geldi aslında. Hani insandan evet. bahsediliyor, felsefe yapıyoruz, işte doğru yol şu diyoruz ama e, çok inanamadım aslında. Yani ya şöyle, yaşadıkları dönem açısından düşünerek biraz da bunları değerlendirmek lazım. Yani kadınların e, hiçbir haklarının olmadığı, mal olarak alınıp satıldıkları bir dönemde yaşamış bu insanlar. Dolayısıyla hani Aristoteles'in evet kadına bakışı bu şekilde. Platon'unki de ona yakın. Yarı insan sayıyorlar yani insan gibi saymıyorlar. Neden? Muhtemelen işte o yaşadıkları dönemin etkisi var. Hem de kadının düşünemeyeceğini, belki akli anlamda erkeğin sahip olduğu hürlüğe, özgürlüğe Doğuştan sahip olmadıklarını telakki ettiklerinden böyle yaklaşımları olmuş olabilir. Onlarla ilgili makaleler var, tavsiye edebilirim yani. Yani farklı. hocam, Hı -hı. evet. İşte bu biraz şey geliyor. Düşününce, e, hani felsefe, filozof düşünülen evet, öyle, öyle, insanlar tabii. çok şey gelmiyor. Hani <gülüyor> e, çok Sıkıntılı. farklı. Ben. Farklı, farklı. Evet. Farklı. Evet. Onlara Başak ayrıca müzakere ederiz inşallah. Tamam ee, evet arkadaşlar, haftaya inşallah yeni makalemizle görüşmek üzere diyelim. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Hayırlıcakla. Hayırlı.